Merhaba sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar. Ekim 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili yengeç burçları geçtiğimiz ay sonunda terazi burcunda bir yeni ay yaşadık. Sizin haritanızın dördüncü evinde etkili oldu bu yeni ay. Özellikle eviniz, yuvanız, konfor alanınız, ailenizle alakalı gündemler noktasında bir takım yenilikler ve değişimler söz konusuydu bu yeni ay enerjisiyle beraber. Halihazırda e, terazi burcunda 4. evinizde Merkür Retros'un yaşanmasıyla beraber aslında aile içerisinde çözülmesi gereken hususlar, e, konfor alanınızla alakalı e, düzenlemeler yapmak durumunda kalmış olabilirsiniz Eylül ayı boyunca. Zaten Eylül ayı e, bir gözden geçirme, yeni düzenleme yapma, oturup düşünme, tartma ayıydı hepimiz için. Şimdi ise gündemleri çok daha yoğun, gümbür gümbür bir aya giriş yapıyoruz. Ekim ayı yorumlarına geçmeden önce kanalıma abone olup, videoları beğenip, yorum yapıp, paylaşarak destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve hemen hızla Ekim ayı gündemine geçiyorum. Sevgili yengeç burçları, 1 Ekim tarihinde Venüs-Jüpiter karşıtlığı yaşanacak. Venüs 2 derece terazi Jüpiter Jüpiter'de 2 derece koç burcunda bulunuyor. Burada 4 ve 10. ev aksanın tetiklendiğini görüyoruz sizin için. Özellikle eviniz, yuvanız, aileniz, kariyeriniz, toplumsal itibar ve imajınızla alakalı konularda iyicil etkileşimler yaşıyor olsanız da e, kafa karışıklığına sebebiyet verebilecek, arada kaldığınızı hissettirecek, sizi biraz zorlayacak gelgitler içerisinde olabilirsiniz. Burada belki evinizi tadilat yaptırırken bir taraftan işleriniz çok yoğun olabilir. Özellikle iş hayatında yoğun bir tempo, yoğun mesai, birden fazla konuyla aynı anda meşgul olmak sizi biraz zorlayabilir. Belki ailenizle vakit geçirmekle ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Evinizde biraz oturup dinlenmek isteyebilirsiniz ama buna çok fırsat bulamayabilirsiniz. Bu gibi gündemler size Ekim ayının başlangıcında biraz yorabilir gibi gözüküyor. 3 Ekim tarihinde ise Merkür Retrosu bitiyor. Terazi Burcu'nda başlayan Merkür Retrosu Başak Burcu'na kadar devam etmişti sizin 3. evinize kadar. Şimdi ise tekrar Başak Burcu'nda Merkür Düz Seyri'ne başlıyor olacak. Ve haberler, kararlar, gündemler, anlaşmalar, görüşmeler, tanışmalar, yazışmalar etkin bir hale geliyor. Özellikle Ekim ayının ilk 10 gününde akabinde tekrar Merkür'ün terazi burcuna geçişine şahitlik edeceğiz 9 Ekim tarihinde Plüto retrosu da bitiyor arkadaşlar Plüto 26 derece oğlak burcunda düz seyrine başlayacak Plüto uzun yıllardır sizin 7 evinizde Burada ikili ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar, yakın temaslar noktasında ciddi değişim ve dönüşümler yaşadınız. Aslında hayatınızda yaşadığınız değişim ve dönüşümlerin temel sebebi veya temel kaynağı genelde ikili ilişkiler alanından gerçekleşti. 2023 itibariyle artık da burç değiştirecek ve kova burcuna doğru ilerleyecek. Ee, artık Plüto olan son e, dönemlerindeyiz ve Plüto retrosunun bitmesiyle beraber eğer ikili ilişkiler alanında bir takım sorunlar yaşıyorsanız eşinizle, partnerinizle, ortağınızla veya çözemediğinizi düşündüğünüz bir alanda tıkandığınızı düşündüğünüz konular ve gündemler varsa artık daha netsiniz, daha kararlısınız, ne istediğinizi biliyorsunuz, nasıl davranmanız gerektiğinin farkındasınız ve önümüzdeki aylarda e, bu minvalde ilerliyor olacaksınız. 9 Ekim tarihinde aynı zamanda Koç burcunda bir dolunay var. Bu dolunay 16 derece Koç burcunda meydana gelecek ve sizin haritanızın tepe noktasında etkili olacak. Şiro'nun da eşlik ettiğini görüyoruz bu dolunaya. Demek ki özellikle yaralarımıza daha çok tuz basacak bir dolunay olduğunu söyleyebiliriz. Kariyer, toplumsal arena, e, ulaşmak istediğiniz hedefleriniz, gelecekle alakalı beklentileriniz noktasında bir kapanış, bir tamamlanma, bir hak ediş veya sonuçlanma aşamasından bahsedebiliriz. Özellikle bugüne kadar mesleğiniz için çok çalıştığınızı, geleceğiniz için çok fazla emek gösterdiğinizi, ancak hak ettiğiniz yeri bulamadığınızı, hak ettiğiniz değeri ve ölçüyü alamadığınızı düşünüyorsanız, bu dolunayla beraber belki bu hareket size sağlanacak. Belki de artık siz bu alanda yeni kararlar alıp beklentilerinizi yeniden gözden geçirmeye başlayacaksınız. E, Tabi burada tam karşıda terazi burcunda güneşin bulunması yine aile ve toplumsal alan arasında gelgitler yaşayacağınızı gösteriyor. Yani bir taraftan ailevi sorumluluklarınız var, bir taraftan yoğun kariyer gündemleriniz var. Siz iki arada bir derede sıkışmış hissediyorsunuz. Özellikle yükselen dereceniz 10 ila 20 derece arasındaysa bunu çok daha yoğun bir şekilde istederseniz Yani ben nereye yetişeceğimi şaşırıyorum. Kimi gönülleyeceğimi şaşırıyorum. Belki de 3 parçaya ayrılmam lazım dediğiniz bir gündem söz konusu olabilir bu durumlarla beraber. Evet, 11 Ekim tarihinde Merkür'ün terazi burcu geçişi başlıyor. Merkür tekrar retroya başladığı alana geri dönüyor ve gündeminizi yine ailevi meseleler, kendi kişisel konfor alanınız, eviniz, haneniz, yaşam alanlarınız, mahrem alanlarınız teşkil etmeye başlayacak. 12 Ekim günü dikkat çekiyor çünkü hem çok zorlayıcı hem çok destekleyici görünümler var. Özellikle mars neptün karesi ve Merkür-Jüpiter karşılığına baktığımız zaman biraz bilinçaltınız, yaşamış olduğunuz konular, rüyalarınız, gizli düşmanlıklar, sizden saklananlar noktasında biraz zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Yani o kadar çok şey oluyor ki yetişemiyorum, kimi takip edeceğimi şaşırdım diyeceğiniz süreçler yaşatabilir size. Ve mars neptün karesi de bilhassa bazı kayıplar verme açısını da çalıştırıyor ikinci evinizde. Yani e, eğer sizin bir takım sakladığınız konular varsa bunlar açığa çıkabilir. Mali konularda özellikle e, sosyal medya üzerinden ve kanalından e, ortaya çıkabilecek dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmakta fayda var. Hayat görüşü, e, yaşam amacı noktasında özellikle dini ve manevi konularda sizi aldatmaya çalışacak insanlar da olabilir. Yani zaaflarınızı kullanarak bu konularda da dikkatli olmanız gerekiyor. Ama 12 Ekim günü aynı zamanda Güneş ve Satürn arasında da çok güzel bir üçgen açı var. Demek ki bir taraftan da ailevi meselelerde kalıcı çözüm yolları var. Belki bu ay birçok yengeç burcu taşınıyordur. Belki evlenmeye karar veriyordur. Belki ailesiyle alakalı, ebeveynleriyle alakalı gündemler vardır. Burada özellikle kredi çekip ev almak gibi niyeti olan aileden kalan bir gayrimenkulle alakalı gündemleri olanlar varsa bu konuları da çözümleyebilirler. Ruhsal anlamda desteklendiklerini hissedebilecekleri kişiler ile karşı karşıya kalabilirler ve kendilerini emniyette hissedebilirler. Bu emniyette hissetme hali de uzun vadeli sağlam ve kalıcı bir hissiyat olacaktır. Bu güveni de veriyor Göküsü. 14 ila 19 Ekim arasında çok güzel göstergeler var gökyüzünde. Venüs ve Satürn üçgeni, Güneş-Mars üçgeni ve Venüs-Mars üçgeni olmak üzere ki yine Terazi Burcu'nun benzer derecelerini tetikleyecek. Yani yine 4. evinizde. Demek ki eğer evlilikle alakalı gündeminiz varsa, ebeveynlerle alakalı konular varsa, ev almak, yatırım yapmak, taşınmak... E huzurlu hissetmek, emniyette ve güvende hissetmek, evini güzelleştirmek, tadilatla alakalı işlemler yapmak gibi gündemleri olan yengeç burçları varsa bu konuda oldukça şanslı olacaklar, ilahi destekler alacaklar, korunduklarını, sevildiklerini, değer gördüklerini hissediyor olacaklar. Ancak 20 Ekim civarında Güneş ve Venüs'ün plütoyla ile girdiği kare açı Burada ufak çaplı bir kriz yaşatabilir. Özellikle evli olan yengeş burçlarının partnerlerinin biraz manipülasyonları ve baskısı söz konusu olabilir. Ya da ikili ilişkilerde hani tam bir şeyleri yoluna koyduk derken hop bir çatlak patlak ortaya çıkabilir. Ama demek ki bu da bir şeylerin artık tamamen dönüştüğünün, değiştiğinin, düzeldiğinin sinyali. Yani son bir arıza, son bir sıkıntı kalmış şeklinde de yorumlayabiliriz açıkçası. 23 Ekim tarihinde Satürn retrosu bitiyor. Satürn 18 derece kova burcunda düz seyrine başlıyor olacak. Ve Satürn retrosu özellikle yaz aylarında ciddi bir karmik döngüyü başlatmıştı. Siz bu etkiyi 8. evinizde yaşadınız. Yani daha çok krizlerle mücadele ettiğiniz, belki ameliyatlar, operasyonlar, sağlık, parasal konular, borçlar, ödemeler, bütçe dengesi ve zorlandığınız meseleler tam da çözümleyemediğiniz. Biraz saklı kalan meseleler, psikolojik meseleler de olabilir. Şimdi ise bu alanda biraz daha rahatız. Neden? Çünkü eğer sorumluluklarımızı yerine getirmediysek bunların ne olduğunu biliyoruz. Nasıl çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Nasıl emek göstermemiz gerektiğini biliyoruz. Bütçe dengemizi yapmak konusunda bazı sınavlar verdik ve artık öğrendik. Dolayısıyla eğer derslerimizi aldıysak devam edebiliriz. Burada yıl sonuna kadar Satürn burcunda son başlıyoruz ödülleri, son dersleri vermeye devam ediyor olacak. 23 Ekim'de aynı zamanda hem Venüs'ün hem de Güneş'in Akrep Burcu geçişiyle beraber gündem maddemiz biraz daha 5. ev konularına kayıyor. Demek ki Ekim sonundan itibaren biraz daha eğlenmek, aşk, ilişkiler, tutku, çocuklar, yaratıcı projeler noktasına yöneliyor olacak ki 25 Ekim tarihinde zaten Akrep Burcu'nda parçalı bir Güneş tutulması var. Bir derece akrep burcunda meydana gelecek sizin 5. evinizde. Ve bir tutulma güney ay düğümü yönünde meydana geliyor. Çok kadersel aşklar karşınıza çıkabilir, karmik aşklar karşınıza çıkabilir. Hatta geçmişten birileri de gelebilir. Veya geçmişten beridir tanıyormuş hissi uyandıran kişiler karşınıza çıkabilir. Çocuklarınızla alakalı karmalar varsa bunlar tekrar gün yüzüne çıkabilir gibi gözüküyor. Tabi güneş tutulmaları büyük başlangıçları işaret eder ve tutulmaların etkisi artı eksi 3 ay boyunca çalışır. Ee, 2022'nin hatta 2023'e girerkenki gündemleri tetikleyecek bir süreçten bahsediyoruz. Ee, demek ki sizi heyecanlandıracak, mutlu edecek ama bir taraftan da çekindiren bir yeni başlangıç söz konusu. 27 Ekim tarihinde ise Retro Jupiter balık burcuna geriliyor. Ee, burada tabi Mayıs ayında Koç burcuna geçen Jüpiter tekrar retro hareketiyle beraber balık burcunun birkaç derecesine kadar gerilecek ve yıl sonunda Jüpiter artık tamamen Koç burcuna geçiyor olacak bu noktada şöyle bir 2022'nin Bahar aylarını hatırlarsak nisan ayını özellikle hatırlarsak bu süreçte karşımıza neler çıktı hangi fırsatlar çıktı hangi zorlanmalar çıktı bu süreci yeniden ele alabilmek, gözden geçirebilmek adına da fırsattır aslında bu geçiş. Yıl sonuna kadar bu zamanı iyi değerlendirebilmek gerekiyor. Evet, 27 Ekim tarihinde aynı zamanda Merkür karemiz var. Yine sizin haritanızın köşe noktalarında meydana geliyor. Özellikle ikili ilişkilerde, yakın ilişkilerinizde, aileniz, eşiniz, partneriniz, ortaklarınızla olan bağlantılarınızda manipülasyona gelmeyin tartışmalardan biraz uzak durun. ılımlı bir tavır sergilemeye çalışın. Çünkü sertlerimiz, sözlerimiz çok sert olabilir pardon. yani burada biraz keskin çıkışlar ve manevralar olabilir. O sebepten biraz daha stabil kalmak, kalp kırmamak adına önemli olacaktır. 29 Ekim'de Merkür Akrep burcuna geçerken 6 Ekim tarihinde de meşhur Mars Retro'muz başlıyor. 25 derece ikizler burcunda Mars retro hareketine başlıyor olacak. E, Mars uzun zamandır e, sizin 12. elinizde ve uzun zaman boyunca 12. elinizde kalmaya devam edecek. Özellikle burada uyku problemleri, e, atalet hali, e, biraz e, yorgunluk hissi, e, halsizlik e, veya e, korkularla bilinç altında yatan e, bir takım kaygılarla baş başa kalmak gibi deneyimler getirebilir. Mars retrosunda işte bu bilinçaltımıza attığımız, tıktığımız, e, sakladığımız ne varsa o sandık açılıyor ve birer birer e, o sandığın içinden e, sararmış, kokmuş, beklemiş anılar çıkıyor. E, özellikle yengeç burçları gerçekten bu Mars retrosu sürecini ruhsal çalışmalar yapmak adına değerlendirebilirler. Çok etkili olacaktır. Çünkü birer birer zaten bütün her şey dökülmeye başlıyor. Ve kendinizi bulmak, kendinizi tanımak, bugüne kadar yaşadığınız engeller, blokajlar, düşmanlıklar, muhataplarınızla alakalı sorunları anlayabilmek adına biraz özünüze dönmek, ruhunuza dönmek çok iyi gelecek diye düşünüyorum. Bu Mars Retrosu sürecindeki yıl sonuna kadar da devam edecek. Mars Retrosu önemli girişimleri bu sürece bırakmamak da fayda olacak diye de eklemek isterim. Evet Ekim ayının gündemi bu şekildeydi. Umarım güzel bir ay olur sizler için. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olan, videoyu beğenen, yorum yapan, paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.